Çalış, çalış çalış çalış çalış çalış çalış çalış çalış çalış çalış sabah çalış gündüz çalış gece benim yüzüm gece gözlerim yüzde kanlı dolunay, dolunay. kaptı öfke beyne plan cepte doğulmay her gün yükle yorulsam bile dik dur omurgam diklerine fetbesti kentimdik tüm kamburlar sırf bu yüzden dimdik diklerim ayakta bunların inadına yerlere çok düştüm beni patladı ve biz kim Yetişti kim vardı lan yanımda şimdi radıma Kapadım rip-pik tekniğin elleri sallatan ihtişamına Yep yazdım ben diremirekke ben derininca karışmakta Kalem ile ben miyar turtaştaki kılıçla tanışmakta Piyasa köpekleri her gün kendi kışıyla yarışmakta <gülüyor> ben çakra açarım bu da tans bu. Kafamın içine kara bir büyü Golu beynimi yok eder büyü ben eline benlemi Geçerip öldürüp bedenimi babla derilir yeniden diye. Yarına kokan hep sarıldı dünün hep bugünde yürüyüp yarına koşarım ayağım kanıyor o zaman yürüme benimle Rengimle yürüme benimle bu benim savaşım nefretim karında terimle terimle sevişi acıyla gücüme gebek al adını takip koy kaybet, tamamen delilik onların dilinde Artık silah rapin elinde ve bu kalbim nedir değil belimde Evet hissederim ruhu benimle eli geçirildim alk kolup sabah gündüz gece çalış sabah çalış gündüz çalış gece çalış çalış çalış çalış çalış Dik dur çalış Düş kur. Çalış. Kaldırıp canını dişine takarak. çalış çalış çalış çalış çalış çalış çalış çalış çalış çalış çalış çalış çalış çalış yazık yazık çalış çalış çalış çalış çalış çalış çalış kazık kazık kazık çalış çalış çöpe çalış çalış çalış yazıp çalış çalış çalış çalış çalış çalış çalış çalış çalış çalış çalış çalış çalış çalış çalış Denemekli kavram benim için kefende Diyorlar disyap kliviyle İzlemen arsının iki günde Ne? Bilmediğim bu para karım falan onlarda da rap bende Skimli değil hiç dinlenme Başarmadan sakın dinlenme Çalış Karanlık günlerde. Çalış Karanlık günlerde Hacı hedef mühim be. Hayır güleş Geceye sırtını dönünce geceye sahip çıkanlar kimler? ye? Yeah. Kipa bak kurdun pep tipa Sentin senior fitnik var İçine ceza ve sagopa koyarak üstüne trap yok bir miktar En bir lezzet hala var ki Rap'den gayri bir bok yok Parçalarda niye bir ruh yok? Para için vurdular ondan yok benim de ben, değil, dik derdim benim emm olmak bunu ya bf jordan gibi kazanırım tam altın yüzüne en ilk kim dermiş gibi var delcek gibi sallayıp emekli olarak oylan çıkmaktır hedefim emekli olana dek çalış çalış çalış çalış çalış, çalış. sabah çalış günüz çalış gece çalış çalış çalış çalış çalış Dik dur çalış Düş kur. çalış çalış Kaldırıp canını dişine takarak çağrış çağrış Yüzüne tükürüp gülüyor kaderin yazık, yazık, yazık, yazık. Ne kadar üzücü demek o sırtın kazık, kazık, kazık, kazık. Yırt ve çöpe dök kağıda planlar yazıp yazıp Madem o kadar önemli hayalin o zaman göster çağrış çağrış